TeknoJoku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün Kasım ayına özel bir içerikle karşınızdayız. Malum şu an Kasım ayındayız ve televizyonlarda deli gibi indirim haberleri dönüyor. Şurada efsane Kasım, çılgın Kasım, mübarek Kasım diye gidiyor arkadaşlar. Herkes bir indirimin peşine düşmüş durumda. Peki gerçekten indirim var mı? Tabii insanların kafasını karıştıran soru işareti bu. Yani... Markalar en önce fiyata bir indirim yapıp sonra mı indirim yapıyor yoksa gerçekten fiyatlar düşüyor mu? İnsanlar bunu merak ediyor arkadaşlar. Genel itibariyle bizim de takip ettiğimiz ürünler vardı. Çok büyük olmasa da bu ürünlerde ufak indirimlerin olduğunu gördük biz. Fakat gerçek anlamda indirim yapan bazı sitelerde vardı. Örneğin iPhone 11'in fiyatı bir sitede 6800 lira seviyesine düşmüştü ki... Bunun stokları da zaten böyle saniyeler içerisinde tükendi desem yeridir. Hani indirim saat gece 12'de başladı arkadaşlar. Sabah 5 sularında bu indirim tamamen tükenmişti. Yani gece artık insanlar herhalde onu beklemiş. Sabah ben 5'te baktım. Yani ben 5'te baktım. Tükenmişti. Belki stok açılır açılmaz tükendi. Onu da bilmiyorum. Yani insanlar böyle indirimleri baya bir takip ediyor. Bunu da öğrenmiş. Olduk. Peki gelelim asıl konumuza arkadaşlar. Kasım ayında fiyatı düşen Xiaomi modelleri hangileri? Burada öncelikli olarak size şunu belirtmek istiyorum. Neden Xiaomi'yi seçtik? Neden Samsung, Huawei, Oppo, Reno falan değil de Xiaomi? Çünkü ülkemizde arkadaşlar şu anda bir Xiaomi popüleritesi var. Ve biz de bu yüzden dedik ki fiyatı düşen Xiaomi modellerini bir araştıralım. Bakalım Kasım ayında hangi Xiaomi modelleri indirime girmiş bunları takipçilerimizle paylaşmış olalım. Eğer istediğiniz, dilediğiniz bir marka varsa bu videonun altına yorum olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Yazabilirsiniz bu markaları. Biz bu markaları için de özelinde videolar çekebiliriz. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım ve gelelim indirime giren Xiaomi modellerine. Biliyorsunuz arkadaşlar Xiaomi zaten ülkemizde böyle çok katı bir fiyat politikası uygulayan şirket değil. Hatta fazlasıyla agresif bir fiyat politikasına sahip. Doğal olarak fiyatları da diğer markalara göre biraz daha ortalamanın aşağısında kalıyor. Zaten çok fazla tercih edilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Fiyatları diğer markalara göre daha düşük tutuyorlar. Böylece daha fazla müşteri kitlesine erişmiş oluyorlar. Peki Kasım ayında gerçekleşen bu indirimlerle birlikte Xiaomi modellerinin fiyatları nerelere geri dedi? Şimdi bunu göreceğiz arkadaşlar. Biz bazı modelleri araştırdık ve Fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu modellerle baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizler için bazı modelleri seçtik. Fakat kaçırdığımız cihazlar olabilir mi? Elbette olabilir. Sonuçta yani Xiaomi'nin ülkemizde sattığı bir sürü model bulunuyor. Ve bu modellerden bazılarının fiyatları bizim beklentimizin bile altına düşmüş olabilir. Biz de bunları görmezden gelme değil de hani böyle gözden kaçırmış olabiliriz. Dolayısıyla eğer bu tarz modeller varsa yorum olarak bizlerle paylaşırsanız diğer izleyicilerimiz de bilgilerinizden faydalanabilir arkadaşlar. Şimdiden yaptığınız katkı için ben sizlere teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.